Seni affediyoruz. <gülüyor> abi seni seviyordum artık seviyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Vallahi kusura bakma. <gülüyor> Siz psikolojik problemleriniz var sizin. Ha. Cidden psikolojik problemleriniz var. Vur kafasına bayılt. Allah akber. Boş yapma kaybol. <gülüyor> Lazonaya bak. Kaldırma abi hepsini. Bana kaldır. Sen gereksiz... Ne? ne ha atlı dur notunu da okuyalım. Nereden dur iptal edelim chatte kaç bin kişi var kim bilir kime yazmışım kaldırabilir misiniz boş yapma kaybolu bana demiş diye yüksek ihtimal beskokma anlamış ama bu arkadaş 2019 12. ayında abi seni seviyordum artık sevmiyorum tamam kaldırıyorum belki belki yine seversin be oğlum. Hadi başla ve o böyle uzun öncekileri de yükle. Üff. Öf ağlarım açma açma. Millet numarayı ezberlemiş. Seagate host sub Gökhan GG, Aga, Akay Ege aaa. Valaska banlamış. Valla bir dakika bu niye banlamışsınız ki bunu? Farklı bir sebebi olabilir. Moderatör yorumu var mı? Moderatör yorumu nereden okuyoruz oğlum? Ya aha, abi orayı yarak, aha, Nerede? Benzeri olarak benzeri olarak ver. Dur oğlum bir sakin ya. Tek ağızdan söyleyin. Haa. İçine bak. Randomin ortasına bak ha. <gülüyor> ha, aa, yarak, abi. Ha aaa abi. de A'nın arası yarak gizlemiş ya. Bu keşke mesajlarını göremeden yorum yapsalardı da. Çünkü görünce açıklama düşünüyorlar ona. Bazıları böyle. E, bakayım yani, ne açıklama yapmış ama. Vallahi hocam şu toksik gitle yaptığı en ufak irritedicici hareketlere tilt olurum. Ayıplarım. Ama şu son yazdığım ve ban sevimi olarak şu salak saçma mesaja bakar mısın? Random içine yarak yazmışım. <gülüyor> Kaldırmazsanız canınız sağ olsun. Yaptığımız maldığın cezasıdır ama kalkarsa benim çok mutlu olurum. Kolay gelsin. <gülüyor> bir de adam kendini yorumlamış hani. Şu yaptığım şeye bak ya. Random içine yarak yazmışım. Özelleştir, kral özelleştir. Evet, özelleştiri yaptığın için senin banını kaldırıyorum. Kaldırdık abi. Yok oğlum ne bunlardan bir şey olmaz. SA Insta bilmem ne. Aynen. Abi neler var bak daha. Efelen. Abi ne ara yazdım? Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de bu var ya. Ne zaman yazdım? Haberim yok. Ne yazmış ki? SA instasını yazmış. Geri takip instasını demiş. Instasını yazmış. Aynen yazmış. Ya bu çocuk yazm yapmaz bir daha yani. Bunlara timeout tutun mu orada? Bu banlık bir şey değil bence. Ama Beskök bir de, tecrübeli adam banlamış yani. Aa, bak orada tam 2 haftalık bir saniye var. Önce 2 hafta atmış sonra vazgeçmiş. <gülüyor> bir dakika bir zaman aşımı <gülüyor> atmış. Belki başka bir sebep vardı. 1.2 milyon. O 1 milyon 209 bin abi 2 haftaya tekafif ediyor. Aynen 14 gün. Niye bu kadar? Bence bak bu timeout'u atmış sonra küfür müfür mü etti acaba? E bunları biz nereden bileceğiz? Moderater <gülüyor> yorumu o yazardı küfür etse. Bence sinir banlamış sonra bir de. <gülüyor> <gülüyor> düşünmüş, bunu banlayayım ya demiş. Yani genel olarak reklamları ban attığımız için... He. ...o da banlamışımdır muhtemelen. Tamam reklam atma reklam kardeşim. Tamam mı? Kırbaç sesi nasıl ses çıkarır sikiş? Ne diyeyim abi Ya üzülüyorum artık. Abi ben bunu ne diyeyim abi? Ne, bir salaklık yapmışım. Böyle şey yazmışım. Kusura bakma. Lan tek şey yazmışsın... ...o da kırbaç sesi nasıl ses çıkarır sikiş yazmışsın. Ne alaka? Niye bir de yani? Neden niye? yani? Ne düşünüyordun da bunu yazdın? Bir salaklık yapmışsın. <gülüyor> İnanılmaz ya. Kırbaş sesine nasıl ses çıkarır sikiş? Reddediyorum lan seni. Bir şey de yaz yazmama gerek yok herhalde. Hmm. Evet. Bir arkadaşımız. Hayır ama önce sen. Türkçe 75. S.A.L.R. Abi amkıran mı oldun? <gülüyor> <gülüyor> Lampič 16 tele var ben ne konuşun o ne yaptın 31 mi çektin bak tam bir mal bak ununu kukunu her yerden linç bu elren bundan sonra başka oyuna gireceğim mi am mi aslında Meli saymış Eysan Meli's olur mu abi sakso çeken mi <gülüyor> Tabii ki de dedi. Ya bak bu adam gereksiz bir adam yani. Bakalım bu niye bana, Bu arkadaşımız yanında. Seher Gençlik, Sezar G.G. Adamı ezdin ezdin. Ee, değişik bir... Abone bir de. Biz Sezar'a ekmek vermemiştik. Biz değiliz galiba. Beskok G.G. Ludus'u izliyor şu an. Mal. Ban H.G. Toksik alert atmış. Sonra biri <gülüyor> Nightbot işte spam yapıyor diye... Time out'lamış. Muhtemelen malı tam sen bir şey yapıp patladın oyunda. Onun üzerine yazdı. A ben haksız ban yediğimi düşünüyorum. Normalde küfür falan da etmiyorum. Burada toksin tekine bayağı sinir olmuştum. Onu mal dedim diye ban yedim. Modülatör arkadaşlar da sana dedim sanmış galiba. Şimdiden teşekkür ederim. Gülücük bak bana açılmış ilan etmiş onu. Abi bu arada kaldırmasan bile bağış atacak param yok. <gülüyor> Buradan yazayım dedim. teneke kafalar Emongas Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya, böyle, ya bir böyle bir şey yok ya. <gülüyor> Adam param yok deyip banaştırma talebine donate atmış. <gülüyor> ya senin pratik zekandan dolayı ee, banını kaldırıyorum. Hep <gülüyor> böyleleri lazım. Evet olalım. bak böyleleri lazım. Baştaki şarkının adı ne? Sea canım. RP var mı? Makarna time. Bora olsun. Bora olsun. Ne olur ya street. <gülüyor> Sinirlenmiş boru olmalıca. <gülüyor> Harbiden sinirlenmiş. Bak boru olsun boru olsun sarı gülüyorum demişim. Lan siktir git. ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yarabbim. Oğlum çok eğlenceli işmiş. Lan ben böyle sabah kadar yayın yaparım. Çok eğlenceli ya. Ama bak sikerim bunu, buna dahil olmak için bandlanmaya falan çalışmayın. Anama vurdum olsun açmama Abi götümü sikseler de yazmış yazmasaydım <gülüyor> çok <özledim>. üzüntü. <gülüyor> Oğlum niye götünü siktiriyorsun? Alt tarafı chatten bandlanmışsın ya. Kıyamıyorum da. BB Bebe bebeğim. Fener ol, Kalpler maltler. Sugar yes please. Ben <gülüyor> bizi <gülüyor> <gülüyor> nereden ne gördünüz onu? Biz düzeyken <gülüyor> altı okuduktan daha <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Ee, abi mürsel hastaneye kaldırılmış. Aha o nasıl yemek yeme? Abi her yerde savaş ya, burada savaş Irak'ta, yüreğimde savaş. Ne yapam ben? Beni siken yok mu ne Bunlar... <gülüyor> Yok mu? Diyorum. Şey bu ne? Normal bir adammış bu. Ne olmuş buna? Abi bak bu gayet normalmiş. Sonra 2-3 hafta hiçbir şey yapmamış. <gülüyor> evet, evet. Adam bir değişime uğrayıp geldi. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Bu sohbete daha önce ne yazdığım gözüküyor. Son cümlem biraz kafaca. Allah <gülüyor> bir mod benim banımı kaldıracaktı ama kaldırmadı lanet olası. Eski sabım zaten. Tekrar sab olacağım. Banımı kaldırsa çok sevinirim. Tek abone ol öyle bakarız. Öyle bu da yeni taktik galiba. sab olacağım. Olmuyor ki abi. Ha. adam banlı. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. İyi günler dilerim. Yani bak o kadar düzgün adamsın. Su içiyorum. Bak sadece random atmışsın yani. Başka hiçbir olayın yok. Niye benim iskem yok mu diye bağırıyorsun? Kafası atı. Geçirmiş. Şey olmuş ya. Yani. Ya bu mesela şey banlık Az önce reddettiğim adam vardı ya o net banlı kalmış, ba banlı kalması gereken bir adam mesela. Ha ha ha detona detona beni banlayın. Ba benim banımı açın. Al! Bak, Bunu çocuk açma bu arada. Açmayacağım çocuk mu oynatıyorsun oğlum ya? Açtım. Ban appeal için yapmış bildiğin ya. Reddet. Kal öyle. Tipe bak ya <gülüyor> benim banımı açın diyor. Arstalep <gülüyor> abi bu kadar ne? Ahmetcan 31 sikiş. <gülüyor> <gülüyor> Red kararı. Ee, Nilsut. Dur bakayım. Bunu biliyor muyuz? İki tane GTX 1080 abi bir karesi son grafik aylarında oynayamaz. Orus bu çocuğu, Orus bu çocuğu. <gülüyor> bir dakika bu bandlamlı sonra nasıl açılmış lan bu? Muhtemelen kandırmış. Valkom bandlamış. Orus bu çocuğun bir açma onu. <gülüyor> <gülüyor> ne demiş? Orospu çocuğun bir açtı yazmış. Malcu. <gülüyor> <gülüyor> Abi chatte bir anneme söylemiştim. Bu gece modunu modunu bilmiyordum. Herkes yazıyordu. Herhalde dedim siyah mod alınıyor. O zaman bilmiyorum. Beyaz moddaydı. Sonra söylediler. Bir de bana yazmış artık psik falan dedi. Olay gelişti. Ondan sonra bunu yazdım. Ama ne yazdı? Onu da bilmiyorum. Olay tamamen bu çok özür dilerim ya. Yazmanın gereken bir şeydi. Pişman oldum. Ulan Orospu çocuğu Orospu çocuğu yazmışsın. Bandanmışsın. Açılmış. Orospu çocuğunun birini açtı demişsin. Ya, o hikayeyi Kurtaramamış anladım, hatırlamıyorum Hatırlamıyorum'a falan He. olmuşum, Direkt Heee. Allah Allah. Eliran nice bot. Ooo kardeşim benim. Vay Eyvallah God. kardeşim. Red kararı. Furkan Avcı hala ağlıyorlar ya çok hoşuma gidiyor ya. Başta başta sikmiyim Malafat Malafatu şak şak e beni sikerim oynayacağım. Bunları ben yazmadım abi yazdı. <gülüyor> <gülüyor> Bunları ben yazmadım abi. Kim yazdı acaba? Kuzeni yazdı demek. Abi kuzenin modası geçti ya. Arkadaşına hesabı vermiş oluyor falan genelde. İnşallah kardeşim. Dur. Yazanı bulunca ara bro. Ben öyle ben yazmadım diyenlere de ben banlamadım diyor. <gülüyor> Güzel bu arada. TV'de TV'de. Oha. TV'de zamanındayız. Hay, YouTube. Prezervatif. Prezervatif. Prezervatif var. Muna koyayım ya. Göt. Se başladı başta başladı başla. Tukana Tuğkan'a yazmadım yazdım affola <gülüyor> Tuğkan'a yazmadım yazdıysam da affola hani iki türlü ihtimale karşı da ortaya atmış yani yazmadım ama yazmışsam da affedin banımı açar mısınız lütfen Oms beyinsiz misiniz ya arkadaşım bu, bu ülkenin IQ seviyesi ne abi yani şunu hani bu, bu yaşla falan ilgili değil oğlum yani beyinsiz olman lazım ya yani bir yılın üzerinde geçmiş bence e, büyümüştür abi. Abi tamam da yani ayıp denen bir şey var ya. Yapma bir daha açtım. Şimdiki Ali iyi ney ney ney kral justing açtı dediler geldik abi toru benziyorsun abi toru benziyorsun bayak kışıksın abi oyuna girecekmişsin buralarda bir sıkıntı yok. Allah ayyuh lan yayın donuyor ula maske tak lan maske tak saksucu Abi cidden saksocu yazdığım için ban yemiş olamam ya. Discord'dan da banlanmışım. Kaldırsanız da başka küfür de etmemişim. Discord'dan banlandıysa başka olayı vardır abi bunun. Kus kusura bakma birader. Özür dilerim yani saksucu zat iltifat hani saksucu kötü bir şey değil. Kötü mi? bir şey, yani şey her değil. Hani, bir Başka bir insanın mutlu ederim. etmenin farklı yolları. Yani özür dileriz. Ben hat hata yapmışız. Ağzı etmişiz. Saksucu <gülüyor> Çet salın be. Oh be yok ettiler. Abi vallahi çok güzel rol döndü. Bugün hepinizin ellerine sağlık. Ora gereksiz. Para mükemmel. Yenge be. Uçağın kalkıyor. Melih Ağa. Rol pası hediye alırız. Evet. evet. Yazık Melih Evet oç. <gülüyor> ya bir de böyle çok tatlı sollamıyor Abi. mu? Abi harikayın. Süper sinir. Amını kim? Abi kaç ay geçti hatırlamıyorum. 8 Saru'nun içkisine ilaç atan isimsiz karakter hakkında böyle bir yorum olmuş. <gülüyor> Herhangi bir şahsak gibi anlamına yazmadım. Zaten anlık banyo yiyeceğimi düşümüne atmıştım. Kusura bakma seviliyorsun. Ya bu adam belli bu arada. Bunun muhatabı benim <gülüyor> Sana mı demiş hoş diye? Benim karaktere sürümüş. Tamam oğlum karakterine süremiş. Ne var yani? Hayır <gülüyor> ben Çok... Survivor soru kötü oldu çek Bak mesela çocuğun önceki yorumlarında hiçbir anormallik yok. Yansın, o Rolling gazına abi. gelmiş. O gazına ya. gelmiş. Sarı zehirlenince. O bir de çok e, içine çeken bir roldü yani. O, evet. o, o günler. Adam odaklanmış ve orası şu şey yazmış bence açılabilir. Yani senin şahsına edilmiş bir küfür değil bu. Abi, beni, beni i̇kna etmeye çalışıyorsunuz ben biliyorum bunu. Ha, T.R. varsa <gülüyor> abim Forest Forest Oyun Değiştir. Just Chat'a. Bak bu, bak bu toksik. Anladın mı? Herkesin evine karı güzel içerik. Ne yapacağız bugün? Casta al. Oyun değiştir. Forest. Beskok. Rane. Beskok. Güneş. Konuşmayı mı bilmiyor lan? Yazmayı mı bilmiyor <gülüyor> Bir şey mi anlatmaya <gülüyor> çalışıyor? Ya bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir yani. Forest oy var ya. Oyun değiştir. Casta al. Şak şak çipov. Nice moral. Beskok. Rane. beskop Beskok. SG. Çocuk çetin derin devletiğim şapına koyayım. Her şeye karar biri. Ya bu çocuktan ben bir ümit... Baksa yazamıyor hep tek fark ettim mi? <gülüyor> bak ne yapacağız reisim? Sikini keyfi neyse. Sikini keyfi neyse. Ama bak eskiden 2-3 eskiden <gülüyor> kelimeyi kombine edebiliyormuş evet. yani. Ya çünkü her kelimenin baş harfini büyütmesinden biraz anlıyorum. Yani sik kafalı ne olacak? Gripsin herhal. Bak şeyleri tamamlayamıyor gördün mü? Herhalde yok yani herhal. Herhalde diyememiş Kamera, kod, haydi oğlum çocuk yok. Bu çocuk açılmaz ya oğlum. Ben, ya, yazık da yani. Herkese yazık yazık. Öncesinde bir, bir SG bu arada SG ban sebebi. Ya tamam SG'yi banlayın da. Ama şeyden oluyor mesela. Yani ne zaman yalnız dönem. Mesela yayın kapatıyorum dediğinde onu yazan adam toksiktir diyor. Evet, yolluyor adam aynen. olarak. Yani pes emek, sana yayın yapıyorum ben. Ben yayını kapatırken bana niye diyorsun. Gerçekten çok pişman. Lütfen açın lütfen yazmış altına da. Şöyle tamamlamış ama. Evet. Bayağı bu Bunu bence... Yine ilk harfler büyük. Yine ilk evet. harfler büyük ama... <Gülüyor> Açtım hadi. 10k, 10k, 10k. Matt Melo abi banlandım, banlandım mı? Sen önceden <Gülüyor> görmüşsün zaten. Niye öyle <gülüyor> köpek için aga zikra malamına koyayım mallar Şimdi niye böyle bir şey yazıyorsun yani Abi zikra ve senden çok çok üzüldüm M10 kasta bir anlık sinirle yazdım çok üzüldüm lütfen açar mısın abi şeti bari göreyim özür dilerim tekrardan Daha öncekisini de gösterse daha iyi olurmuş bu arada ya ben bakın bu zikra mallar eldiren SG'ler bunların gerçekten hani ciddi anlamda yazılmadığını çok iyi biliyorum. O anlık o neşe anında, goy, goy anında, arkadaş arasındaki ya mal mısın lan der gibi bir şey olduğunu biliyorum. Ama başka türlü düzen oluşturulamaz. Eğer bunun ayarı kaçarsa herkes espri yapıyorum ayağıyla yani bizim mimimiz var ya sonuna kappa koymak gibi. Senin ananı sikiyim kappa. Yani bu oluyor. Anlatabildim mi? O Abi yüzden... ucunu açarsak şey oluyor yani hani mesela sen mal dersin biz kendi ortamımızda birbirimize bir şey deriz koymaz ama 5000 kişi aynı anda birine mal yazarsa adam kötü hisseder evet, yani. Yani kötü bir şey o yüzden biz bunları yasaklıyoruz. Bak ben mesela şeye de çok tilttim. Bizim grup içerisinde birbirine yani bir insanın birbirine orospu çocuğu demesi ananı sikim demesine bile tüyleri diken diken olan bir adamın. Hani bu tip şeylere çok dikkat ediyoruz Ben de sevmiyorum ki, öyle bir şeyi. E, bunları müsaade et, sizin etmemeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya çünkü sen yarın bir gün orosp çocuğu dersen e, gelip o da senin ananası ver. Ya onu ciddi, ben öyle düşünüyorum. Biz onu şaka yapıyoruz. Ya, abi birinin anasına küfür ederek şaka yapamazsın abi. Ya bu işte bunlar ya benim arkadaşlarım sevdiğim adamlar da yapıyor bunu Twitch'te. Kızıyorum. Hep de kızacağım yani ayrı konu. Ama e, bunlara dikkat edin. Kendi arkadaşlık aranızda da samimiyetiniz ne olursa olsun o çizgiyi hiç açmayın. Bu şey gibi kız arkadaşınızla olan ilişkide Laçkalaşmak veya işte sınırı açtığınız zaman ilişki aslında siz farkında olmasanız da boka gider. Ağza alınmayacak veya aslında kullanılmaması gereken hep üstü kapalı bir şekilde tutulması gereken laflar rahatlıkla çıkmaya başlar. O dengeyi bozarsanız onun sonu çok kötü yerlere gider her zaman. Bir niye ki... güldünüz? Ben ne zaman hangi arkadaşımın anasına söyledim? Ben... Ömrüm boyunca kimsenin anasına bacısına sövmemişim. Ya olmuştur ağzından kaçmıştır. Yo, ben anlık... sadece rol, rolde olan, rolle alakalı bir roldeki rol, karakterim. Rol başka de... bir şey canım. Rol bambaşka. Ee, ro rolü katmayın rolde neler konuştu? Rolde benim <gülüyor> arabam. Çektim ne münasebet. Demin <gülüyor> <gülüyor> tam o tavırla şey yaptı. Klipleri alalım. Ya her neyse ben gördüm bizim tayfada hatta yüpeye bir tane Instagram içeriği kaldırttım. Ee, bizim ekipten birinin Bizim ekipten yine birini de gördüm. Onları gidiyorum, uyarıyorum. Onlar da boşluk anında söylenen şeyler, ama yapmamaları lazım. Neyse, yani bu arkadaş, <gülüyor> yani z... bunu zikra karar versin. Zikre sor. Zikra affediyorsa özür dilemiş çocuk. Zikra affediyorsa açarım ben. Ya olabilir yani. Biri malamına koyayım ya. Malamına koyayım ya. Bak aynen bu bak. Ya malamına koyayım ya. Bu. Çok eminim. Sorun yok abi demiş. İyi açıyorum. Affedildin. <gülüyor> <gülüyor> Yazdım. Lanet olası kelime volar attı gökte var cümlesinin karşılığı. Ne yazmış ki? Lakin <gülüyor> <Ne> erüştü. <yazmıştır? gülüyor> Yürü! Yoo, şuu, yoo 90 60 90. Bu bugünkü yayın mı lan? Yok abi, bu Valorant'ta bir tane karakter var ya, Göktene var diye soruyor böyle bağırarak. <gülüyor> ben yüksek gittim her. Göktene var diye ben seslendirmişimdir onu. Göktene <gülüyor> var yarrak <gülüyor> demiş banlanmışım. amına <gülüyor> yazdığım lanet olası kelime hatta gökte var cümlesine karşılık O an aklıma Ferit'in cümlesi geldi ve yazmıştım. Hiçbir şekilde Tukan abi'ye bir hakaret söz konusu değildir. Yarı chat'te o cümleyi duyduktan sonra herkes sansürlü bir şekilde yasaklı kelimeyi yazdı. Benim de boşluğuma geldi ve açık bir şekilde yazdım. Hem başta Tukan abi'ye moderatörde bütün elran severlere saygımı sunarım. Bir daha olmayacağına dair söz veriyorum. <gülüyor> Abartın. <gülüyor> Selam, Anlı Deniz'i tavlamamız yok mu? Sikiş nerede, Tuğkan abimiz orada. <gülüyor> Abi bu belinden mi destekliyordu, nereden biliyor bunu? Ya bu konunun birbirine bağlantısı yok bu arada, o anlamda okumadın mı? Sikiş nerede, Tuğkan abimiz orada, niye böyle bir şey yazıyorsun bana ya? Bu arkadaş alt takımlarıyla düşünüyor bence. <gülüyor> Ne yaz Tavunmasına ne yazmış? Yanlış yaptığımı üzere abone değilim bari chatin yazdığını okuyam. <gülüyor> <gülüyor> Okuma. Allah Allah. Abi beni ballasan Elren seni sikimleyenlere çük gönderiyorum. Lan mallar buraya yazmayın. Ha bu chattekilere ya yani, hostmost attıktan sonra yüksek ihtimal... Benim kanala yazdı diye banlamış. Neden banlandığımı bilmiyorum ama hosta atıldığında bir şey yazmıştım. Tukan abiye veya modlara asla bir şey söylemedim. Chatte sorun çıkaran bir çocuğu, çocuğa yazmıştım. Pişman, pişmanım. Tukan abi adamsın. Testistene kurban olurum. <gülüyor> ya bir de iyi banlanan da şey o. Ne oldu herkes niye yazıyor? Kim geldi? Hani bir de şey anladın mı? Banlandığı halde şey değil. Öskürüm kurum ha. Değil yani. Bunda bandlık bir şey yok. Bu time attık bir şey yani. Ben niye hep cevap yazma şeyi hissediyorum? Abi seni sikiyorum görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> abi seni sikiyorum görüşürüz. No. Tukan abi seni çok uzun takip ediyorum. İzlerken çok zeka olduysana. Nasıl bir savunma yapabiliyorsun? Abi diyeceğim. Şey ya? Uzun süredir takip et. Mesela chatte neden hiç ya ya? Uzun yazıyor? uzun süredir beni takip ediyorsun. Chatte bir tane mesajın yok. İlk mesajın abi seni çıkıyorum görüşürüz. <gülüyor> takip <gülüyor> ediyorum. İzlerken <gülüyor> çok <gülüyor> tamam, zevk aldın. Belli zevk aldığın uzun süredir. Elin sikinde mi izliyorsun amana koyayım yani. Örnek aldığım bir abisin. Ergenlik dönemindeyim. Dö dönemindeyim. Farkında olmadan yazmış olabilirim. Böyle bir şey yazacak türde insan değilim. Telefondan izliyorum. Kelimeleri düzeltirken yanlış düzeltmiş olabilir. Abi lütfen bir şans daha hayır. ver. A Allah, Allah Bence haklı bu arada. Çünkü abi seni seviyorum, görüşürüz diyecekken sikiyorum yazmış. Sonra da Aa. "No, hayır ne yaptım ben?" yazmış Ya bıraksın ayağını yapıyor bunun ya. Dur ben şöyle bir oyun oynayayım da ona bağlar açtırırım ben bunu amına koyayım. Hikaye bu. No. <gülüyor> o macera yaşamak istemiş orada. Ya ben seviyorum diyecektim telefonuma sürekli Sikiyorum yazdığım için. Ya gerçekten öyleyse E nereden ama bileyim? Ama abi Bunu yazan birini de açmamamız Aa, lazım Ama daha olur. geçen gün babam bana hikayede Kabloyu sikiyorsun bir şeydi dedi evet. lan <gülüyor> Yani oluyor bu çok, Telefonda çok oluyor. Ama o zaman babam O kelimeyi çok kullanan bir adam Değil ki. <gülüyor> daha, daha bir problemlerimiz Olabilir <gülüyor> Ama onun derdi şey o saatten Mine söylüyor sesli söylüyor telefo Telefon onu galiba çeviriyor ya ya neyse. inanmış gibi yapalım. Büyüklük bizde kalsın. Abi seni sikiyorum görüşürüz. No. No. Bam. Hiç inandırıcı değil. Bir sürü cümlesi olsa. Hep çete katılan bir adam olsa. Ya sanki devlet şeyi yapıyoruz ya. O piti piti karamel sepeti terazi lastik cimnastik. Biz geldik bitlendik. Bence bunları çet karar versin lan. Aboneleri nasıl Alliance yaptım? Şşş. Artık aboneler Alliance. Dedim ki benim Alliance dediklerim adamlarım beni sırtımdan kaç defa bıçaklamış. Abonelerim benim sırtımdan bıçaklamaz dedim Alliance dedim. Aç aç neyi açayım? Ha açalım mı? Klavyene dikkat. Et. 30 saniyelik pol açabiliyor muyuz acaba? Böyle hepsine polar. Yok ya onu yazarlar chatte. Evet The Forest olabilir Payday karıncalı oyun vardı o güzeldi abi Among Us itici bize de at abi ne oldu ya ha <gülüyor> ha salak abi Abi banımı kaldırır mısın abi? O bence mesela burada bir mevzu hakkında bir evet, şey evet, olmuş evet, evet, birine evet. salak demiş yani, yani o yüzden banlanmış Dur bakalım Selamlar abi cehennemde yanmaz artık aa klip alın oh be bu hikaye tanık geliyor Fall Guys abi muhabire bak aa FB alır ya bu çocuk düzgün bu göte gelmiş Oğlum benim bunlar için bir ekip kurmam lazım. Bunları ben evde böyle oturup tek tek okuyamam. Moderatörler yapacak bunu. Her zamanki düzen devam eder işte. Hal peki adamlar Discord'dan bildirmeyecek o zaman. Gelip direkt buradan yapıyor. Aha buraya girecekler. Evet. Normal Discord'da Yağmur bakıyordu genelde buna. Cevaplarına falan. Bu niye banlanmış? Kulağım GG. Bir 31 gördüm şurada. Aa, bir daha denersin mi? Ne değil var. Ben moderatör yorumlarının yerini görmüyorum. Abi yukarı çık. Bak göreceksin şimdi ben sana anlatacağım ya da. Hee. Bimdemde kuznası TV üzerinden küfür etmiş. Kanıtı da burada. Aferin lan Yağmur sana. Bak kim ne küfür etmiş. Gözükmeyebilir o. Gözüktü. Siktiğimin çocuğu. Doğru düzgün Arını piç. Annenin... Sonra da özür dilerim demiş. Bak bir de şerefsiz kendi şeyini görüyor ya logunu. Banımı kaldır baba seri hadi falan yazmış. Çünkü yok bana Banımı şey... kaldır baba seri hadi al kaldırdım. Ah. Sıkıntılı ya. Yo o, o cümleden kay. Bak gördün mü? Yani normalde şeyi sorgulayacaktım. Özelden edilen küfürler yasak bizde. Ama bazen öyle bir sebepler olur ki bizi ilgilendirmiyor. Ama banımı kaldır yani, hadi hadi falan yaparsan kaldırmam abi, abi, abi yani. Abi. Ha? Ama kişinin tartışması başka da burada hem tavır hem zaten... Hayır. bir yani. de diğerine ettiği küfürler ırkçı küfürler bilmem ne yani hoş değil. Evet. Özelden bir şey yazdım abi de ona çok kısa bakman gerekebilir. Sen bak sonra devam. Evet. Şimdi burada abim canım polis sadece sesli görevlilerini de görüyorsun lan ne canım abim maabim G mod porno gördüm G mod G mod abi G mod G mod G AS CG bu da CG'den gitmiş merhabalar bu son yazdım gerçekten çok salakça hata mı farkına vardım özür diliyorum bunları yazdım seni küçüktüm ve gerçekten aptalca banım maçarsan sevinirim tüm moderatörlerden çok özür dilerim 2019'un altıncı ay nasıl küçük ha oha. bir yıl geçmiş abi bir yıl ya, bak, geçmiş. fazla geçmiş ya şimdi bakın Çet şey buna açma demeniz çok saçma. Yani niye açma? Adam düzgünce özrünü dilemiş. Bir tane de SG yazmış. Evet biraz şu tavırları hani bir toksik şeyi andırıyor ama Bir de o yaşlarda gerçekten ya bir yıl o... harbi büyütür. Evet büyütür. Aynen senin namına koyayım Elrahan. ABS abim küfür etmişler <gülüyor> <gülüyor> ya, derdiyiz aldım abi, hanımı kaldırır mısınız? <gülüyor> Sikmişim melasını amına iki, iki yapın abi lan amına uydu. <gülüyor> Neyse Alex'le bakmıyorum da kendim biraz kaybetmişim. Bu yüzden böyle şey lazım. Hiçbirisini Tukan abi yazmadım. Yanlış anlaşılmasın. Kaldırırsanız sevinirim. 22 yapın abi çok samimi. Lan amına koy. Acaba? Bilmiyorum ne diyor. Arada bir saat oynuyor. Bu şey ya Elvin'lerle maçımız mı acaba? Evet Elvin maçta bu. Bu yok ya. ya tarihe baksana. Tarihe bak 5. Beşinci... ay. Neyin ikisini 2-2 iki, iki yaptık ya? Mayıs'ta ne oynuyordun sen? GTA. Yok. Bir, oğlum GTA'da neyin 2-2'sini iki, yapacağız? Valorant olabilir Valorant. Aa, tam Valorant turnuvası zamanı e, e, geldi. Evet, evet, doğru. Çocuk spamcı. Nerede lan? E ee, hadi. Ne şey diyeceğim? Ha. Bence seni takip etmiş bu arada. Şimdi Valorant turnuvasını düşünüyorum. Senin lafın gibi bu. Lan amına koyduğum. Ya olabilir. Ama bunda böyle yani bonlanmalı bu herif denilecek bir şey değil yani. Adam efendi gibi gene yine özünü demiş ya. Kişiden belli oluyor abi nasıl bir karakter olduğu. Yukarıdaki tarih farklıymış da neyse önemli değil. Beskok banlamış.